Genel cerrah uzmanımız, operatör doktor, Hasan Lice yanımda. Hocam hoş geldiniz tekrardan diyorum. Evet, hastanemizin kıymetli ve başarılı hekimlerinden kendisi. Hocam sizinle bugün tüp mide ameliyatını evet. konuşacağız. Bu konuda daha az önce ekranda görsellerde de gördük yine birçok hastalarınız var hem yurt içi hem yurt dışından. Hocam tüp mide ameliyatı nedir? Bize bahseder misiniz? Şimdi pandemide gerçekten aşı çok önemli. Evet. Halkımızdan bazı kişiler söylüyor işte aşıya inanmıyoruz, olmak istemiyoruz, bir bakalım, bir düşünelim falan. Böyle bir şey yok. Eğer Hı -hı. bu hastalıktan kurtulacaksak, evet. herkesin aşılanması gerekiyor. Bu şart. Ben de ikinci dozumu oldum. Hiçbir yan etkisi yok. En ufak bir bir kızarma veya kolda bile bir ağrı olmadı, ateş vesaire hiç olmadı. Konumuza gelirsek, bu pandeminin herhalde bir, bir olumlu yanı var. Hı -hı. O da e, e, bayan arkadaşlarımıza, ev hanımlarına karşı e, iyi bir yönü oldu. Çünkü erkekler mutfağa girdi. <gülüyor> Artık hepsi yemek yapar ve öğrenir oldu. Ama bunun kötü tarafı var. Obeste. Evet. Bir de hareketsiz yaşam olunca e, bu konuda profesyonel olarak bir şeyler söylemek lazım tabi. Evet, Şimdi tüp mide ameliyatı bir kere tüm dünyada zayıflama ameliyatlarında kriterlere uyuyorsunuz ilk tercih edilecek en emniyetli yapımı rahat e, ameliyat şekli rahat hastanın da fazla bir e, anatomisini bozmadan yapılabilen e, bir ameliyattır. Bu bir teknik 2000'li yıllardan beri uygulanıyor ve e, çok başarılı sonuçlar alınıyor bu konuda. Biz de aynı şekilde öyle başarılı sonuçlar alıyoruz. Ee, bu şekilde tüm dünyadaki ilk sırada oldu. Peki hocam bu ameliyat nasıl yapılır ve ameliyatta hangi teknik Hı. kullanılır? Kısaca bahsedebilir misiniz? Şimdi body mass endeksi bunu tabii çok bahsettik. Ee, kilomuzu boyun metre cinsinden karesine bölünce çıkan değer. Evet. Bu eğer 35 ve üstünde ise zaten bizim ilk hedefimiz e, hastalara önerdiğimiz kalıcı bir çözüm istiyorsak eğer ve bütün her şeyi denemişsek tüp mide ameliyatı. Tüp mide ameliyatını biz kapalı yöntemle yapıyoruz. Evet. Hastamız geliyor, başvuruyor, kriterlerini inceliyoruz, tetkiklerini yapıyoruz. Ondan sonra eksik olan bir şeyimiz varsa onları tamamlıyoruz. Konsültasyonlarımızı yaptırıyoruz. Ardından da hastamızı yatırıyoruz ve kapalı yöntemle ameliyatımızı yapıyoruz. Peki hocam tüp mide ameliyatının riskleri var mıdır? Varsa nelerdir? Şimdi her ameliyatın riski vardır. Evet. Şimdi basit bir fıtık ameliyatına bile girseniz, o arada hastada kalbinde bir problem olabilir, hı hı. E, ufak bir fıhtık atabilir vesaire. Bunlar bir genel bir ha, e, ameliyat riski dışında ekstra olabilecek riskler aslında çok yok. Burada en çok korkulan şey mideden olan kaçaktan korkmaktır. Evet. Yani genel olarak. O da yeni çıkan bu FDA onayda Stapler'lar ile zaten çok görmüyoruz. Kitaplar binde 3 diyor ama biz binde 3 bile görmedik. Görmüyoruz da. İkincisi uygun ve titiz bir teknikle yapılırsa hı hı. Herhangi bir şekilde bir kanama e, ya da bir organ yaralanması vesaire hiç görmüyoruz olmuyor da. E, üç gün yatıyor hastalarımız. Üçüncü günde hastamızı zaten ikinci gün beslemeye başlıyoruz. Evet. 3 günde e, hastamız çıkmadan önce Büşra Hanım'a gönderiyoruz. Büşra Hanım da güzelce de nasıl beslediğimizi tarif ediyor. Ondan sonra da kontelleri gelmek üzere de taburcu ediyoruz. Peki hocam bu ameliyattan uygun yaş sınırı ve kilo sınırı nedir? En çok merak edilenlerden. Şimdi e, böyle ameliyatlarda aslında yaş sınırı yok. Fakat <gülüyor> e, yaş 60 ve üzerinde olduğu zaman biz bunu pek yapmak istemiyoruz. Niye? Çünkü Damarsal yapılar artık kireçlenmeye başlamış oluyor. Evet. Hastanın doku iyileşmesi güçleşmeye başlıyor. Hı hı. Ama 60 yaşın altında bunları daha az görüyoruz. Yaş sınırı o şekilde ve 18 yaşından da büyük olmuş. Artık yani vücudun oturmuş olması gerekiyor.